Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2018 Cilt 5 Sayı 1 Mustafa Altıoklar'ın Ağır Romanı Koleranın Sokağa Açılan Pencereleri ve Mahreme Mahremden Sızan Işık ve Ses Üzerine Pelin Aytemiz Mağduniye çalışmalarından ilham alan bu yazı, Metin Kaça'nın Ağır Roman kitabındaki Özel Kamusal Alan İkiliğinin romanı Mustafa Altıoklar tarafından yönetilen sinematik uyarlamasında görsel dil kullanımıyla nasıl yeniden üretildiğini incelemektedir. Yoğun argo içeren dil kullanımına odaklanan yazı, bu dil seçimini modern yaşamın kamusal alandan ayrı tutmayı talep ettiği mahrem alanın sınırlarını bulanıklaştırmak için bir davet olarak okur. Bu anlamda bir kenar mahallesinde sıkışıp kalan ötekinin yaşantısına kulak veren ağır roman filminin toplumsal bir eleştiri içerdiği söylenebilir. Bu yazı, Al romanın film gremeri ve kullandığı çeşitli metaforlarla çoğu zaman kendi adlarına konuşma imkanı bulamayan mağdurların sessizlikleri ve mahremiyet ihlallerinin egemen düzen karşısında nasıl meydan okuyan bir anlayış haline geldiği ile ilgili ortaya koyduğu eleştirel mesajları irdelemektedir. Bilim kurgu sinemasında ekolojik adalet ve eko eleştiri. Aygun Şen. Ekolojik limitleri görmezden gelerek sürekli büyümeyi teşvik eden kapitalizm Bilim ve teknolojideki gelişmeleri sermayenin hizmetine sunarak gezegenin tüm kaynaklarını sömürmektedir. Ekonomi politikten bağımsız ele alınamayacak ekolojik sorunların ortaya konulması, geniş kitleler tarafından tartışılması ve çözüm üretilmesi için sosyal bilimler yaklaşımına ihtiyaç vardır. Sinema gibi geniş kitlelere ulaşan kültürel metinlerin farkındalık yaratma, kamuoyu oluşturma gücü göz önüne alındığında, İnsan merkezci bir dünya görüşü yerine eko merkezci bir paradigma inşa edilmesi, ekosistemi meydana getiren tüm canlılar için sosyal ve çevresel adalet mücadelesi verilmesi konusunda ekosinemanın ve eko eleştirinin önemli bir rol üstlenmesi gereği anlaşılmaktadır. Son dönem bilim kurgu sinemasında sıklıkla kullanılan ekolojik kıyamet senaryoları biçim değiştirmekte, ekosistemin yıkımında herkesin eşit sorumluluğa sahip olduğu, Tüm insanların felaketlerden aynı oranda zarar gördüğü anlatıların yerini sınıfsal bir perspektifle sisteme eleştiren filmler almaktadır. Çalışmada ekolojik sorunları ele alıp, kıyamet sonrası vizyonunu ortaya koyarken sistem eleştirisini ve çevresel adaleti anlatının merkezine yerleştiren bilimkurgu filmler incelenmiştir. Seçilen filmler sosyal ve çevresel adalet, doğa-kültür dualizmi, sömürgecilik, Toplumsal meseleler çerçevesinde eko eleştirel yaklaşımla ele alınmıştır. 1960-1970'li yıllarda Antalya'da sinema izleme deneyimleri, Emine Uçar İlboğa, Türkiye'de 1960 ve 1970'li yıllarda sinemaya gitmek büyük kentler gibi köy, kasaba ve taşra kentlerde de insanların gündelik yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Bu yıllarda özellikle sinemalar, sinemaya gitmek, sinemada film izlemek hem eğlenmek hem sosyalleşme. Hem kamsol alanda bir arada olmak, hem de farklı dünyalar, kültürler, yaşamlar üzerine deneyimler edinmek gibi çok kapsamlı bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla insanların sinema deneyimleri, filmleri algılamaları, sinemanın gündelik yaşamları ve gelecek perspektiflerine nasıl etki ettiği önemlidir. Sözlü tarih çalışmaları tam da bu noktada kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasal olarak mikro ölçekte bir döneme ilişkin yaşanmış deneyimlerin izinin sürülmesi ve bir dönemin anlaşılması bakımından önemli bir araçtır. Bu çalışma kapsamında Antalya ile örneğinde 1960-1970'li yıllarda sinema izleme pratikleri 8 görüşmeci örneği üzerinden analiz edilecektir. Kültürel Dönemeç: Postmodernizmin Eleştirel iletişim Çalışmalarına Etkisi Üzerine Bir Tartışma. Şafak Etike Eleştirel iletişim çalışmaları içerisinde, ekonomi-politik yaklaşım ve kültürel çalışmalar arasındaki bölünme, güncel iletişim araştırmalarında eleştirel bilgi üretme iddiasını ve pratiğini derinden etkilemiş ve önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu çalışmada postmodernist bilim yaklaşımının, epistemolojik ve metodolojik iddialarının ve tarihsel maddeci bilim anlayışına getirdiği eleştirilerin söz konusu bölünmede payı olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda kültürel çalışmaların ekonomi-politikten epistemolojik ve metodolojik kopuşuyla postmodernist epistemoloji ve metodoloji arasındaki örtüşmeler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın temel savı, postmodernist eleştirilerin eleştirel iletişim çalışmalarını kültürel çalışmalar aracılığıyla dönüştürdüğüdür. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, postmodernizmin kültürel çalışmaların gelişme ve dönüşmesinde etkisi üzerine bir tartışma yürütmektir.